Arkadaşlar hepiniz kanalımı hoşgeldiniz. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Hatırlarsa size en son kutu açılımı videosunda demiştim ki çarşambaya kadar kutu biriktireceğim. Sizce karakter çıkar mı falan diye sormuştum ve o anı videoya alacağımı da söylemiştim size. Ve ben biraz daha bekledim. Çünkü çarşamba günü 15 kutu vardı. Dedim ki ben biraz daha görev yaparım. Birazcık profesin sonunu bekleyeyim dedim ve sonuna geldim. Yani gördüğünüz gibi zaten 2 gün kaldı ve 15 kutudan 19 kutuya çıkarttım. Şimdi onları Açacağım. Onun dışında kupa yolundan da bir tane mega kutum var. O da açacağız tabii ki. İlk olarak oranlara bakalım hemen. Evet gördüğünüz gibi oranlar bu şekilde efsanevi çıkma ihtimali oldukça az. Ama çoğunuz buna e, ihtimal verdi. Karakter çıkar dedi. Yani efsanevi çıkar dediniz. Ben fazla ihtimal vermiyorum ama bunda çıkmaz. Bir sezon çıkacağına ihtimal veriyorum elbette. Zaten biliyorsunuz ki bir tek efsaneviler çıkmadı. Yani çıkabilir belki. Hemen açmaya başlayalım. Bu arada aksesuarlarda belli oldu. Belki görmüştürsünüz. Çoğu youtuber açıkladı. Biz aksesuarların birkaçı doğru tahmin ettik. Birkaçı da yanlış tahmin etmişiz. Mesela ki yanlış tahmin etmişiz. O sadece olumsuz etkiyi engelliyormuş. Yani işte donma, yavaşlama olaylarını engelleyen bir aksesuar türüymüş. Mesela Jin'de sağlık yokmuş. Sadece hasar veriyormuş o taş gibi nesnelerle birkaçı da doğru tahmin ettik Tabii ki mesela Rusanın ki falan tahmin ettik doğru tuttu Hatta Rosanınki ekstra 3 saniyede yavaşlatıyormuş böyle duydum Evet sanırım çıkmayacak Bu arada bu kısa bir video olacak zaten muhtemelen sadece Çünkü kutu açılımı yapıyoruz Bir tane Mega kutumuz var ama çıkmaz ya. Yok çıkmadı. Büyük kutudan çıkmadı. Şimdi hemen Mega kutuyu açıyoruz. Ee, yok 5 yaz. bundan da çıkmadı. Hemen son kez oranlarımıza da bir bakalım. Evet oranlara bakarsak evet gördüğünüz gibi efsanevi bir oranı biraz artmış. %0,011'den 202'ye çıkmış. Yani 101 oranda artmış küsüratlı olarak elbette. Yani bilmiyorum öbür sezon çıkmasına ihtimal veriyorum elbette. Onun dışında sizle beraber hemen aksesuarlara da bakalım. Bu sayfadan bakabiliyorsunuz. Bu sayfadan aksesuarları yazmışlar. Genellikle yazmıyorlardı. Bu sefer yazmışlar. Gördüm ben. Burada zaten çoğu şeyi yazıyor. Mesela kostümler falan, şık low mesela 79 taşa falan gelecekmiş. Sadece bunların gelme tarihleri yazmıyor. Onları da çoğu youtuber söyledi zaten. Birkaçının gelme tarihini söyledi. İşte aksesuarlar burada yazıyor. Rosa'nınki mesela işte doğru tahmin ettik. Mr. Payne'inki çok ilginç. Ekstra bir yardımcı daha çıkartıyormuş. Poko'nunki bildiğiniz gibi yanlış tahmin etmiştik. Jin'ininkini yani hafif yanlış tahmin ettik. Nan'inki zaten tahmin edememiştik ki o da bir kalkan yapıyormuş etrafta. Yani hasar aldığında sadece %20'sini alıyormuş. %80'ini düşmana geri veriyormuş. Taranınki de doğru tahmin ettik ve hasar veriyormuş bu üçten zayıf gölge yapıyormuş tikinki de şöyle diyeyim yorumlarda ben size yazmıştım süreli bir kalkan olabilir diye doğru çıktı yani tikinki de doğru tahmin ettik diyebiliriz Onun dışında burada denge değişikliği var hepsi inceledim Arkadaşlar neredeyse hepsi Hatta iki tanesi haricinde Hepsi e, bab. Yani karakterlere bu sezon fazla güç verdiklerini söyleyebilirim. Onun dışındaki gün sonra işte Bro Pest gelecek. Alacağım. Onu da videosu çekerim. Ama aldığımda değil tabi ki. Her zamanki gibi bitirdiğimde çekeceğim. Başka da söyleyebileceğim bir şey yok arkadaşlar. Video like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.